Bu soru yine Gerçekte daha pratik daha farklı çözümlerle yapılabilir ama e, Burada biraz piyasi bilgimizi veya e, Biraz devre çözüm bilgimizi zorlamak için Piyasi çözümüne uğraşacağız e, Yüksek bir yere ağır bir malzemeyi çeken bir bant motorumuz var Bu bant motoru ağır malzemeleri Aşağıdan kalıyor yukarı e, Doğru çıkıyor önün karşı kaya veya buna benzer bir malzeme taşıması yapıyor. Bu motorumuz aşağıda e, rulo başla bağlı veya yukarıda rulo başla bağlı. fark etmez e, ma, şeyi bandı sürüyor. Motorumuzun çıkışında bir kayış kasnak sistemimiz var. Motor binimizin e, ucundan aldığımız devir yüksek bir devir. Bunu Düşük çaplıki gibi şeylerden kasnaklar daha üst veya daha büyük çaplıki kasnalar birkaç kasnağı silahtarıyoruz. Böylece ne yapıyoruz? Devi düşürmüş oluyoruz. Düşük devir tarafında yani büyük kasnak tarafında ki kısımda bu kasnan bir tarafında şu alın olarak bu şekilde bakalım bir devir çırpıntısı yapmışız, tamam mı? Bu demir çıkıntısı boy olarak iki adet sensörü görebiliyor, iki adet endikip sensörü görebiliyor ve demir çıkıntısı geldiğinde sensörler kendilerini bir yapıyorlar, karşısına demir çıkıntı demir gelmediği zaman sensörler sıfır oluyor. Yani şu şekilde dönüyor ya bu evet. kaslar. demir çıkıntısı örneğin espriye geliyor, espriye bir yapıyor arkasından ilerliyor, espril, eski beraber ilerliyor, arkasından ilerliyor, espriden kurtuluyor, eskiyi beliriyor. Peki, buradaki e, sensör sistem bana ne işe yarıyor, motoru devir yönü bulma işime yarıyor benim. Yani, soru şu, örneğin motor yukarı çalışıyorsa, yukarı doğru kazemeyi çek dediysek, hakikaten motor yukarı doğru çalışıyor, eğer motor aşağı yönde dön motor hakikaten aşağıya yönletilmiyor bu bilgiyi buradaki sensörlerin öncelikli olarak devreye girmesiyle alabiliyorum, de bulabiliyorum bir diğeri buradaki sensörlerden almış olduğu bilgiyle örneğin bu kayış kasnak sisteminde bu kasnak saniyede bir tur atması lazım örneğin saniyede bir turun altında atıyorsa azdır motor daha seviye dönmeye başlamıştır bir saniye üstündeyse, motorlar bu sefer yavaş dönüyordur, motor zorlanıyordur, aşırı yük vardır. Ee, ne yapıyorum? Normalde gelene kadar da motor ee, veya mouse sistemini yükleyebiliyorum. Burada bizden istenen şey şu, <gülüyor> bize istenen şey bir motorun dönüş yönünü kontrol edeceğiz. Buradaki iki sensör ve bir sensörlerin altına gelen ee, yapıyla bu motor hangi yöne dönüyor, yer mi dönüyor, geri mi dönüyor? Bunu bulacağız. Şu anda size anlatılmadı ama enkoderlerde mesela A ve B sinyalleri vardı. A sinyali B sinyalinden önce geliyorsa motor bir yöne, B sinyali A sinyalinden önce geliyorsa motor diğer yöne dönüyordur diyebiliriz. Burada da öyle. Şimdi dönüş bu tarafa ise, dönüş bu tarafa ise, parçayı önce kimi görecek? Eskire. Daha sonra Eskire s 2 görecek, daha sonra parça S2'yi görecek ve çıkacak. Ders önlem gelseydim, Panço önce S2'yi görecekti, s 2 s beraber görecekti, S2'den kurtulup, S2'yi görüp sistemden çıkacak veya sensörler falanından çıkacaktı. Buradaki yapıya bakarak motor devrini bulmamız istenirse, bakın iki tane sensör var, bu iki sensörde karşılıklı olarak bir demir çıkıntıya geliyor veya işte neyse, bu iki sensörün bir olma durumları, birbirlerinden önce bir olma durumlarına göre motor yönünü daha tespit edeceğiz. Böyle bir şey soruluyor. Bu konuda fikriniz var mı? Şuradaki mantığı anladınız mı? Yani burada motor bir yöne dönerken önce S1 devreye giriyor. Motor diğer yöne dönerken önce s 1 devreye giriyor. Ve buna bakarak diyorsun ki motoru ileri veya geri dönüyoruz diyorsun. Anlıyor mu? Ya e, hocam bunu ileri bir gün dön dönden çıkışları yok mu? Ev, o çıkışlara bakarız motor ileri mi dönüyor, geri mi dönüyor, anlarız. Doğru. Ama buradaki kayış kasnak sisteminde motor ileri dönüyor, yük fazla gelmişti, buradaki bir kasnak geri dönüyor. Anlıyor mu? Bu kayış kasnak sistemi ya, motor bir yönde dönüyor olabilir, ama yük ağır gelmiştir banka. veya kayış kasnak sisteminde bir gevşeklik vardı. Bu motor bir yönde döne, dönerken ağırlık ve bir birlikte, buradaki ağırlık ve bir birlikte diğer taraftaki kasnağı ters yönde döndürebilir. Sana şunu diyebiliriz, ya motoru ileri dönmesi gerekirken gibi geliyor. Bu sefer sıkıntı var denebilir. Anlaşıldı mı? Şimdi, bunların öncelikli olarak devreye girmelerine bakalım. Bunlar bir merkez etmesin, diyelim ki eski devreye girdiğinde, Merkez 0.1 seyredesin, eski nereye girdiğinde merkez 0.2 seyredesin. Yine burada öncelik yok. Demek ki seni biliyor muyum? Yani burada bir örneği ne yapıyor bana belirtmiyor. Ona şöyle bir şey söyleyelim. Şu yön için düşünürsek, S bir aktif olduğunda, S bir aktif olduğunda. Hangi sensör e, sıfır? Yani eskili 1 olduğunda, eskili sıfır. O zaman dedik ki, eskili sıfır olduğu durumda, burda ise eskili sıfır olduğu durumda. Hı. Şimdi ne oldu? Diyorum ki, eskili gördü, kapadı. Öyle değil mi? Eskili gördü, kapadı. Eskili gördü, kapayınca, eskili kapalı üzerinden merkez sıfır bir setlerdi mi? Ne? Setlendi. Ters yönü dönerken tam Bakalım parça ilerledikçe emir çıkıntısı ilerledikçe durum ne olacak? Karşılıklı gelecek durumdan yani iki sensörü görecek mi? Evet. Gördük. Ne oldu? <gülüyor> Kapalı, açık, setlemez. Kapalı, açık, setlemez. Tamam burada sıkıntı yok. Parça ilerledikçe kime basıyor? Eski. Eskiye basıyor mu? Eski, eski yamazlar geldi. Eski yamazlar geldi. Eski mu? Allah sürü, setleri. Hı. Bakın, parça ilk girişte. M01'i setleri, parça ayrılırken M02 setleri. Bu yine alanı öncelik belirtmiyor. Herkes burada iyi varsa. Parça geldi, şuraya bakıyorum size. Yani şekil bir anlatıyorum. Şuna 2 diyelim, şuna 3 diyelim. Şekil 1'de parça kim veriyor? Eski kapalı mı? Merkezi setledi mi? Evet. Setledi biri. Aşağıya geldik eskiye basan var mı? Yok. Eski kapalı ama yine setledi. Açık. Parçayı ikisine birden basıyor. Kapalı mı? Kapalı. Açık mı? Evet. Set Vermez. Ama zaten setlenmiştir adı Kapalı mı? Evet. Açık mı? Evet. Set vermez. Tamam mı? Üçüncü duruma geliyorum. Üçüncü durumda sağda kim basıyor? Eski basıyor. Açık mı? Açık mı? Setlemiştim. Açık mı? Kapalı. Kapalı mı? Kapalı. Setleyelim. Bu, bu da bana bir aslında yön belirtmiyor. Şöyle bir şey yaparsa, şu Şuraya merkez 0.2'nin. Buraya da merkez 0.2'nin kapalısını payarsak ne olur? Bakın şimdi. Niye tek bir için düşünün, parça girdi mi, kapalı mı, kapalı mı, kapalı mı, setleni mi, evet. aşağıya açtı mı, Açık. parça ayrılırken aşağıdaki aşağıya gitmekten 0.1 setlenmeyecek, 0.2 setlenmeyecek, güzel ki yok, burayı anladın mı herkes, parça baslı, kapalı, kapalı, kapalı, kapalı, setleni, ikisini birden basıyor parça, Kapalı, açık ama set basmıştı. Parça ayrılırken ne oldu? Kapalı, açık ama set basmıştı. Geliyorum, parçaların aşağıda 0.1 vardı beni. Kapalı mı? Kapalı mı? Ama az önce burası set 2'yi, i için açtı. O zaman bir yöne dönerken, bir yöne dönerken ne yapıyor? E, merkel 0.1'i setliyor. Tersine dönerken de simetrik olduğu için merkel 0.2'yi setleyecek. Tamam, tabur. Ama ben motoru durdurdum ve devir ürünü değiştirdim. Motoru ben durdurup devir ürünü değiştirdiğim için en son hangisi setli kavruysa o devam eder çalışmasına. Öyle değil mi? Evet. Yani ben motoru durdurdum, ee, devir ürünü değiştirdim. Set kavru bakım ve setle elemanları. Veya motoru durdurmadım. Motoru durdurmadım, motor yukarı çıkarken yükten dolayı aşağı kaymaya başladı. şey. Motoru durumu da gerek yok. Motor yukarı doğru çıkıyordu, yükten dolayı aşağı kaydı. Aşağı kaydı ama yine bunlar ne yapmadı? Görmedi. Çünkü az önce resetlendi. O zaman şu var, devir yönünü, devir yönünü bulduktan sonra ben bu elemanları resetleteyim. Anlaşıldı mı? Şimdi, bu yöntüye dönerken, bu yöntüye dönerken en son nereden kurtuluyor? Şu yöne için düşünürseniz, en son nereden bu bu Şöyle bir şey gelsin, bakın. Esiki ile ne bütün kontaklar geçirsen ve bununla da merkez 0.1 reset Şimdi her türlü setleyecek ve resetleyecek. Bak şimdi. Şu yönde setledi mi? Evet. Hadi ödeki çalışmamakta, setledim. Buraya geldik mi? Esiki bir oldu mu? bir oldu. Parça esikiden kurtuldu mu? Evet. Kurtuldu. Yani şurada hiç parça yok. Ara şeyde, devirde veya ara <gülüyor> ee, konumda. Esikiden kurtulunca negatif kenar olur mu? O negatif kenarda bunu resetledi mi? Resetledi. Bir daha parça girdi, dedi. Parça kurtuldu, kurtuldu resetledi. Ne oldu bakın şimdi? Yine aynı şekilde de simetri simetrik diyoruz. Espri, negatif kenarıyla merkeze 0.2'yi resetlemak için de. Parça geldi. Merkez 0 bir settledi, ayırıcı ken resetledi. Ordu durdu. Yani şurada hiç parça yok. Anlaşıldı mı? Merkez 0 bir settledi, ayırıcı ken resetledi ve motoru orada durduğunu düşürdü. Tamam mı? Diğeri geleni. Bakalım diğeri çalışacak mı? Şu anda burada setli var mı? Yok. Parça yok. Parça yok. Parça geçti, geçer geçmez durdu. Anlaşıldı mı? Parçayı geçirdim. Geçer geçmez durdu parça. Burada herhangi bir parça var mı? Yok. Bu setler mişti, resetlerdi. Mi? Resetlerdi. Bu da set veya reset var mı? Yok. Ne set basan var, hem de reset basan var, yerlere reset bu basan var. Fatih Sömer buradan geliyor. Ders yönünden geliyor. Önde parçayı kim gördü? Eski. Eski açık mı? Açık. Açık, görmedi. Çalışır mı? Çalışmaz. Eski gördü parçayı? Gördü. Eski burayı kapadı mı? Kapadı. kapadı. Kapadı üzerinden, setledi mi verdi? İki. Bakın ne oldu? Öbür yönün şeyi, merkezi devreye girdi. Parça devam ediyor. İkisini bir gördü. Kapadı, açtı. Kapalı açtı ama setlenmişti, öyle değil mi? Evet. Parça devam ediyor, şu an neyi görüyor sadece? Evet. Eski görüyor, kapalı, kapalı, kapalı, ama nereden buluyor? Çekti. Setlenmiş. Öyle değil mi? Setten. Açık ama setlenmişti. Evet. Bunu, set, bunu da setleyemiyorum bu arabayı açtık. Parça eski olan kurtuldu. Eskiden buradaki yaparca negatif şey, ile demin az önce setlemiş olduğum hesaplarım mı hesaplarım? Yani aslında ben her dönüşte, her dönüşte merkezleri kalıcı olarak bıraktım, bir kere ön belirliyorum. Anlaşıldı mı? Bir kere ön belirledikten sonra ha ne oldu? Yönü bir kere belirledim ama motoru ara geri dönebilir. Şunların hiç birinin kalıcı set olmasını aslında istemiyorum ben. Anlaşıldı mı? O. O tur içerisinde, o devirde veya o tur içerisinde bir kere ünveler ondan sonra resetlensin. Her turda tekrar ünvelerlemem lazım. Niye? Tur attı, ama bir sonraki turda geri geldi. Mantı anladınız mı? Şuradaki mantı. Tekrardım burayı. Bak ne oldu? Önce eskiri gördün mü? Şu için tekrar gördüm, eskiri gördü, kapatı çalıştı mı? Aşağıya açtı mı? Bu seyredemez. Daha sonra parça girerken S2'den kurtuldu mu? Evet. <gülüyor> kurtuldu. S2'nin S2 e, negatifinde setlemiş olduğumda setledim mi? Evet. Setledim. Şimdi geri geliyor parça. Tur attı. Öbür tura geçmeden geri geliyor. Kim gördü? S2. Kapadı mı? Kapadı. Kapadı mı? Kapadı. Kapadı. Setledi mi? Setledim. Açtı mı? Açtı <gülüyor> mı? Bugünden yerlere girer mi? Bakın evet. evet. ters geldiği zaman da aşağıdaki merkez setli. Evet. Ben şu anda yönü belirledim mi? Evet. Şu anda ben yönü belirledim. Peki kalıcı bir çıkışı yapayım. Yani piyasanın bir tane e, çıkışına adını sergittim. İleri dönüyor veya geri dönüyor bilgisayara. Şimdi Merkez 0.1 Q 0.1'e merkez 0.2 QS'un 2'ye çıkış versin. Ama dikkat edin. Parçayı gördüğü zaman sistem setleniyor. Yani parça girerken merkez çalışıyor. Parça, parça çıkınca merkez duruyor mu? Evet, duruyor. Bu sefer döndükçe bu motor döndükçe bu köprü edecek mi? Evet. Yani motor devreye giriyor, bir dışı çıkar. O da bakan müseffik. Tamam mı? E hocam, az önce dediniz ki, hani devir ürünü değişmişse. Hani gitti parça kurtuldu, kurtulma kurtulma, devam etti, geri geldi. Seffik kaldı. Öyle değil mi? Az önce yaşadığım sorun burada. Ha orada da ben size başka bir örnekten söyleyeyim. Merkensiz grubu bir ileriye yolunu götürüyordu. Evet. O zaman merkel 0.1 devreye girdiğinde geri yönde Q0.2'yi resettesin. Anlaşıldı mı? Veya merkel 0.2'ye geri geliyordu. O zaman ileri yönde Q0.1 resettesin. Bakın bunu motordan kaldırılım. Yani motor ileri merkel 0.1 sette de o zaman motorun yönü değişti kim girdi? Merkez sıfır gibi evet. girdi herhede. Merkez sıfır gibi girince Merkez sıfır gibi Q sıfır gibi resetletti. İleri yöne dönüyor bilgisini resetletti. Kimi setletti? Geri <gülüyor> dönüşü setletti. <gülüyor> Niye engelledim ben burada? O çıkışta <gülüyor> e, Çıkışın e, devreye bağlı olarak parçayı görüldüğü yanıp parça gittikten sonra sönmesini engelledim. Artı yön değiştirdiği zaman da ne yaptım? E, Q'ların yerlerini değiştirdim. Anlaşıldı mı? Şimdi Motoru durdu, motora ben stop verip ve motorum durdu. Stok edip, motoru durdurduğum zaman hangisi yanar bunlardan? 0 1 0 2 mi? En son kim girmişse evde oynayacaktır, öyle değil mi? Ben şunu isteyebilirim, motor dururken duran motoru yukarı gidiyor veya aşağı gidiyor diyemem. Öyle değil mi? Duran motora yukarı gidiyor veya aşağı gidiyor diyemem. O zaman resetlere ne yapayım ben? Sürekli motor durduğu zaman stop. Aşağıya devre gidiyor. bilgisi de resetlenir. Anlaşıldı mı? Ha, stop düğmesi çektikten sonra motor kayıyorsa aşağı doğru yine o bilgiyi verecektir bana bu. Şimdi şunu soralım. Şunu soralım. Motora ben yük verip kontaktörde eğer yani yukarı çıkışın gerleyi aldım ama motor zaten yükörü gidiyor mu? Basit bir çalıştır diyelim burada. Yukarı Yukarıdan kimi sendesin? Q0.3 bu motor yukarı yönde e, çalışan motor yapıyor. Başlangıç sendesi Q0.4 sendesi daha büyük bir gücülerine yani bu kolları koyduk. Evet. Stop konumuna nasıl k 0.3'ü rezetlesin 2000. Yani aşağıya giderken, yukarıya giderken şey dursun, motor dursun. Bakın, şurası bana iyi geldi, şurası motorun yönünü verdi, tamam mı? Şurası bana iyi geldi, motorun çalışmasının durmasını sağladı. Bu bir devre parçası, bu bir devre parçası. Şimdi şeyi sorgulatalım. Hakikaten motor doğru yönde mi dönüyor? Yani ben motor yukarı çalışıyorum, motor yukarı çalışırken karış kasmak sistemindeki büyük kasta, motor bir yönde kasnak kasmak kas dönebilir ağırlıktan dolayı. Onu sorgulatalım. Diyelim ki, motorun yukarısı çalışırken, veya yani şöyle söyleyeyim yukarıyı çalıştıran hangisi Q0.3 diyelim. Bu yukarı bu aşağı. Q0.3 çalışıyorsa yukarı doğru çalışırken yön birine verilen bir tane sağa birisi Q0.1 Q0.1 ile değerlendiyse bu ne demek? Ben motoru yukarı dön demişim Q0.3'den. Öyle değil mi? Yön bilgisine bakmışım hakikaten motor yukarı dönüyor. Yani yukarı doğru dediğinde bura kapanmı mı? Yukarı böyle bastığından bura kapanmı mı? Kapanmı. Yön bilgisinde ee, yukarı doğru dönüyor bu iki kapalı bana neyi çalıştıracak? Q 1.1. Bu ne demek? Doğru yön. <gülüyor> tamam mı? Motorun doğru yönde çalışıyor. Veya ben bunları aşağı yönde dönermişim. Q 0.4 Ve hakikaten yön bilgisi Q02 motorun aşağı yönde çalıştığını gösteriyor, evet şimdi de doğru yönde çalışıyor, tamam mı? Yanlış yön soru bakalım, motora ne? Q03'de yukarı doğru, tamam mı? Ama motor Q0.2 ters yönü bilgisi vermiş kapadı ters yön kapadı veya ben burada aşağı yönde dön demişim q 0.4 q bir yukarı yön bilgisi gelmiş anlaşıldı mı? motor ve ters tanıyor o zaman q 1.2 ile de ters yön bilgisini ben ne yapabilirim olabilir anlaşıldı mı? yani motora benim dön dediğimle Motorun döndüğü yönler aynı. Bu bilgiyi aldın mı? Aldım. Peki, soruyu biraz zaten merak ediyorsun. Kaç dakamız var? Şu isim onu da e, telafi edeceğiz başka zaman. Şimdi size şöyle bir şey sorayım. Dönüyor ya bu. Bu bilgi dönüyor ya. Bir saniyeden. Dönmemizi hızı bir saniyeden daha azsa, hızlı dönüyor demek. Öyle değil mi? Şimdi normalde bu kaslar dönüyor. Devir, bir iki saniye benim için önemli olan, normal devir bir ve iki saniye. Bir saniyeden daha düşük dönüyorsan hızlı dönüyor demektir. Öyle değil mi? Bu kas, bir iki saniye arasında dönüyorsa, normalde iki saniyeden daha büyük bir zamanda dönüyorsa, bunun yükü ağır yükü, yavaş dönürdür, öyle değil mi Onlar? Evet. Zaman, e, küçük on, az yük. Zaman, küçük on, <gülüyor> niye küçük <dedik? gülüyor> Zaman 20'den küçük, 10'dan büyükse normal, tamam mı? Zaman büyük 20 ise aşırı büyük. Yani zaman 10'dan küçükse az yük, zaman 10'dan küçükse büyük miktarını arttırabilir. 20'den büyükse büyük miktarını düşürmem lazım. Burada bir karşılaştırma yapmanız lazım, tamam mı? Şimdi şu yer bir unutun, şu yer farklı bir şey yapacağım. Yine burada bir, bu, bir senesörü kullanacağım, S1 veya S2. ölçmem lazım? S1'li S2. s ikinci geldiğindeki zaman lazım bana. Bir tuzeki zaman benim için lazım, tamam mı? T0'de gittiği zamanı bu zamanı saydıralım. T37, e, 10. Burada bir karşılaştırma işlemi yapmak lazım, anlaşıldı mı? T37 zamanımız sayıyor, sıfırdan başlıyor sayıyor, sıfırdan başlıyor sayıyor öyle değil mi? Evet. E, T37'nin hareket halini veya sayması süren bir e, zamanı karşılaştıramaz. Yani yerinde durmayan, devamlı sayan bir zamanda, e, zamandan bahsediyoruz. O zaman şunu yapmam lazım, bir tur bittikten sonra, sonra elimdeki zaman bir yere karşılaştırmam lazım, öyle değil mi? Şimdi teorisi nasıl çalışıyor, terör müziğiyle tura diyelim, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hareket eden veya sayısı devam eden, sayısı devam eden bir zaman üresinin veya yani bir zaman diyebilirim ben karşılaştıramam. Şimdi düşünün, T37 örneğin büyük inticir bilmem ne bilir ki 37'nin zamanı durmuyor ki ha hareketli öyle değil mi? saymayı sürdürüyor. O zaman ne yapacağım? T37'nin zamanını da hangi alanı tutuyoruz zamanı veya varlığı? Word alanı tutuyoruz. Bir Word alanı atacağım. O altmış olduğun 4 alandaki değeri karşılaştıracağım. Şimdi, diyor ki, Eski Telefon'tan bunlar yapmırlar. Bir kere daha alınma yapsın. Mol, T37'in değerini, Merkel, 4, atar. Nedir ne biliyor musunuz? Diyelim ki espil espil sensörü gördüğü anda o an d37'in içindeki değer neyse d37'in içindeki değer neyse, merkel work ona atar. Anlaşıldı mı? Merkel work onatır mı diye? Espil'i gördüğü anda. Tamam mı? Ondan sonra sayı ama ne yapıyor devam ediyor, değil mi? sayfı devam ediyor. bir şekilde bunu rezeret etmem lazım. Anlaşıldı mı? Çünkü sayıyorum yani e, şimdi atalım 10 oldu, bir sonraki de 20 oldu, bir sonraki de 30 oldu. Benim o zaman espri atamamla birlikte, sayı değerinde espri atamamla birlikte zamanlama onun değerini sıfırlamam lazım ki bir sonraki sayfede tekrar sıfırla başlıyorsun. O zaman diyorum ki yine esprinin aldığına geldiğinde yine D pozitif kontakla kere 37'yi resetlet diyorum. Ne oldu? İçindeki sayısal değeri aldım ve sayıyı resetlettim. Şunların yerleri birbirlerinden farkı olamaz. Yani şunu yukarıya atamam. Niye? Bunun üstüne atadığım anda avru değer 0'da. Öyle değil mi? Çünkü resetletiyorum. <gülüyor> o zaman ne yaptı? Ben sayısal değerini aldım, sayısal değeri sonra sayıyı resetlettim. Sayısal değeri aldım, sayıyı resetlettim. Anlaşılır mı? Sayısal değer yer alalım. Peki Sayı... e teosiyeli ne zaman diye? devre? Bakın teosiyeli durdurma gibi bir şey kalmadı. Lüksün ee, geriye kalmadı. Niye? Reset istediklerimi bastırabiliyorum. Yani her köpe bastırabiliyorum. O zaman diyorum ki şu ürün bilgisini veren neydi? Bana Q0.1 veya Q0.2 devreye girdiğinde zaman iz Anlaşıldı mı? Yani kayış kaslar dönmeye başladığı anda zaman önem çalışsın. Zaman önem geldi, espriyi ben şey olarak aldım, bazı noktası. Eskiyi alabilir miyiz? Alabiliriz, fark etmez. Espri veya eskiyi ne oldu? Her espriye geldiğinde, veya her eskiye geldiğinde fark etmez. İster espri alın, isterseniz eskiyi alın, fark etmez. Her espriye geldiğinde işlem. Espriye geldiğinde sarı sağlayalım, her kez e ona kalıp, Sayı sıfırladım. Bir sonraki şehrin sayısı sıfırdan başladı tekrar. Öyle değil mi? Şimdi Merkel böl 10'a ee, atalım mı? Bakalım. Buna bağlı olarak diğerine atayım. Öyle değil mi? Bu aslında nedir? Merkez böl 10 Tamam mı? Küçük inticin 10'dan bu 10 ne demektir zamanı? 1 evet. saniyede Merker bölüm 10 1 saniyeden daha düşükse motor hızlı dönüyor demektir evet. o zaman ben bununla gidelim şu 1.3 gibi e, az yükü çalıştırayım yani bu çıkış neyse çalıştığında motor diyorum ki motor az yükle çalışıyor tamam mı? Veya, veya, merkel bölüm 10 büyük intijer Ondan büyük ama merkel bölüm 10 küçük intijer 20 ise 20'den 10'dan büyük ama 20'den küçük ise Bu da normal gibi diyeceğim, q 1.4 normal gibi çalıştırılır. Anlaşıldı mı? Veya motorun ağır dönmesi, yani zamanın yirmi daha büyük olması Mergelberg 10, büyük intijer, yirmi dersem de, yirmi dersem de Q, 1.5 diyelim aşırı yürür. Sakın parça parça gittik, önce yönü belirlesin. Şurada yönü belirledim. Burada motoru çalıştırdım. Burada burada dönüp dönmeyi kontrol ettim. Burada ise yük kurulu kontrol ediyoruz. Asıl şey şudur. Dikkat edilmesi gereken şey şudur. Bakın, Devamlı zaman bölgen çalışıyor. Zaman bölgenin zamanını sıfırlamam lazım her kurda öyle değil mi? Her evet. kurda zaman bölgesinin zamanı sıfırlayabiliyor. Hiç. İlla zaman bölgesinin ilensiz geçerli bir şey yok. Zaman bölgesinin herhangi bir noktada resettlerse, Resetlediğim yerden sonra başa döndüğünde zaman ölüsü tekrar sıfırdan başlar yani. Ben mevcut durumda zaman ölüsü mevcut durumdaki zamanı Merger ve Örp aldım mı? Aldım. aldım. Artık Merger ve Örp 10 sabık mı? Evet. Değişiyor mu? Değişmiyor. Çünkü devlete dediğim gibi yani hareket eden bir sayısal değeri ben karşılaştırmam çok zor. Artık Merger ve Örp ben en son turda kaç saniye oldum? Alalım mı hafızaya? Tamam. Daha sonra bastım bu resete diye. Ondan sonra bir daha zaman alacağım çünkü Ne zaman alacağım? Eskide geldiğinde Öyle değil mi? Daha sonra da almış olduğum zamanı Ondan büyük Bir saniyeden küçük Bir saniye iki saniye aralarında Ve iki saniyeden büyük olarak ee, Yük durumunu Az yük, aşırı yük Normal bir şekilde seçtim Tamam Bakın bakayım Var mı soru ya? Tamam teşekkürler.